Katman ne kadar yoğundur? Evet, 3 mikron partikülü ancak geçirir, yoğun bir katman. Ama normal maske kumaşına bakalım, bu taraftaki. Evet, Fitrasyon kapasitesi çok düşük. Onun için mutlaka iki katman arasında bu özel fitre tabakası olan cerrahi maskeleri tercih etmeliyiz. Bir de 5 katmanlı olanlar var. Onu sağlık ekibi kullanır daha çok. Örneğin burada bir tane N95 maskemiz var. Bunu iplik bölümüne ayırıyoruz. Ve keseceğiz. Bu N95. Bunda o biraz evvelki filtre tabakasından 2 adet var. Onlar var. Bakın açıyoruz. 5 katman. Burada da yine tele katmanı var. Gördüğünüz gibi ince bir katman bu. İnce. Sonra özel fitre katmanı var. Mert Blonde diye geçen. Evet. Gördüğünüz gibi çok biraz daha ayıracağız bunu. Kalın bir katmandır bu. Arkasında göstermez. Ve burada iki katlıdır bu. İki katlı. Ayırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Normal tele kumaşı özel fitre tabakası Mert Blonde Yine özel fitre tabakası. Sonra yine bir katman daha. Ve bu da aynı zamanda fitrasyon özelliği gösterebiliyor. Karbon özelliği de var. Ve burada yine normal tele katmanı. Bu da özellikle N95 maskenin katmanları oluyor. Konik N95 maskemiz. Bunun içinde karbon tabakası da vardır. Ve bir de fitre sistemi vardır. Bu diğer Biraz evvelki 5 katmanlı olanlardan farklıdır. Çevreden nefes alırsınız. Buradan nefes alırsınız. Ama nefesi ortadan dışarı verirsiniz. Böylece sizde korona var ise o zaman koronayı buradan dışarıya verirsiniz. Şu katmandan. Gördüğünüz gibi burası dışarıdan hava almaz ama içeridekini dışarıya verir. Şöyle de olabilir. Bakın. Bakın. Sonuçta eğer ki bu maskeyi takıyorsanız kendiniz çok iyi Korunabilirsiniz. Ama eğer sizde korona varsa sizdeki koronayı dışarıdaki çevrenizde olan kişilere enjekte edersiniz. Onun için biz eğer ki bu filtrasyonlu veya ventilli olan maskeyi kullanıyorsanız başkasına bulaştırmamak için mutlaka ve mutlaka üstüne cerrahi maske takılmasını tavsiye ediyoruz ki bu filtre veya ventil kısmının kapatılması veya başkasını hastalık bulaştırmamak için